Sevenleri bu nedenle çok mutlu, Anıl ise Adem'in tek rakibi diyebiliriz. Kazanan kişi genelde yadem Adem veya Anıl oluyor. Kıbrıs'ta bu ikili muhteşem oyunlar çıkaracak. Bizim için ise Hakan ve yine Cem, hayal kırıklığı yarattı. Çünkü sevenleri ve bizim beklentilerimiz yüksekti. Umarım bu ikili toparlanır. Peki 24 Haziran pazar günü elenir? Sona yaklaşırken, performansı kötü olan yarışmacılar elenecektir. Bizce Hakan veya Damla yarışmaya veda